Şahisa bize bir soru soruyor Halka göre kimin ne diyorsunuz? Şahisa bize bir soru soruyor Halka göre kimin ne diyorsunuz? Daha bir soru soruyor Siz kim olduğunu söylüyorsunuz Daha bir soru soruyor Siz kim olduğunu Söylüyorsunuz. Hala her kafadan Ayrı bir ses Ayrı ayrı bir telden Çalar herkes Yok Yahya, Ör, ya, Yok yerim ya Yok İlyas Siz kim olduğunu Söylüyorsunuz Siz kim olduğunu Söylüyorsunuz Mesih'sin diye cevap verdi Hak'tan hak olusun diye söyledi Petrus Mesih'sin diye cevap verdi Hak'tan hak olusun diye söyledi İsa cevabını tasdik eyledi Siz kim olduğunu söylüyorsunuz Sağ cevabını Tastik eyledi Siz kim olduğunu Söylüyorsunuz Kervanım gönlüm önünde eğildi Petrus'a sır açan insan değildi Hak O sırrı açınca bildi Siz kim Kim olduğunu söylüyorsun